Thank uh you. -huh. İsteyim gökyüzünde yıldızları saymak Hayalinle konuşuyorum hangimizdi korkak Kaç şiirin sebebisin yalancı mı onlar Yürümekten yorulmadım aşılmadı yollar, yollar. Kim koşardı bu kadar uzaklara Nasıl fark ettirmeden düşürmüştün tuzaklara Ardından vaka kaldım hasret gönlümü işlemiş Parlıyorsun gözlerimde karanlıkta neymiş Duygularıma sahibisin yokluğunda güzel Belki anlarsın derdimi ödediğinde bedel Bunu da istemem bize acılarımız yeter Büyüdükçe gördük biz yaşandığımız beter Dönemedim geri, şu dünyada bile bir kere öpemedim seni Gidemedin de mi, bilmiyorsun hikayemi Giden dönüp bakar mı ki yıktığı yeri Tabi dönüp bakmaz, başka bir şey anlat Her dediğine inanırım bana yalan satma Farklısın sen anla, hepsi safsataymış kanma Alışkınım dertlerimi kaldırmaya dansa Sevmeyi bilmez dedin ki bu garip bir söylenti Problemi çözemeden bir yenisi eklendi Hep bir başıma demlendim ben koskocaman evrenimde Şarkılarla birlikte her şeyimi yaktım Ve elimde gülümseyen fotoğraflar kaldı Zihnimde bir bir çok donuk hatıralar varmış Hatırlamaya zorlanmadım, istemiyorum yardım Ortasındayım yolun. düşman bana kaldırım Kırgınım, yaşattığına ama sana kızamıyorum Gökyüzünden yağmurla saçlarına uzanıyorum Sahi neden kızamıyorum, yapamıyorum Kaçıp gittin en sonunda, yaralarımı saramıyorsun Tek başıma kaç savaşın ortasında kaldım Düşüp kalktım bir seçenekler yanlış Doğrularla kaybettim ama hatalarla savaştım devamısın bak artık, gecelere sorarsın Hangisini tercih etti, deniz ya da gökyüzü En anlamlı hayalleri gözlerinde gördüm sonlarında son bir kez öldüm üzdün o gün bugündür hislerimle kördüğüm hisli bir son ya da sisli bir yol değil gözlerimi kapatsam da ellerimde şiir seni yani. görmediğimden değil Hazan mevsimindeyiz bilmediğim şarkıydın şimdi ezberimdesin beni sakın unutma ne olursa olsun hala gökyüzümde uçurtma geçmişimi siliyorum sen beni böyle hatırla. bulutları gördüğünde yaşarsın direke yaşamıyorum, gökyüzüyle aramız yok anlamsız bakışıyoruz yazlık çakanamıyorum kelimelerin sana bir yolu var öyle düşünüyorum belki sen de gelemiyorsun hatrı kaldı 40 yılın zihnimde canlanırdı sana da ilmişi hırsım Dersen bahsedeyim, bu şansıma kızgınım ben seni sana mı anlatayım? Kim burada tertemiz ki hayatımı yargıladın? Bir lambanın altında oturduk mu acaba? Ellerimde güller dolu yalnızlığa saçamam Bir tek senden kaçamam ben koşsam da boşuna Her cümlede hissediyorum gitmedi mi hoşuna? Çok denedim ölümü ve üzerimde baskılar Konuşmaya çalıştıkça hislerimi aldılar Şimdi her yer dört var ben ortasında yazıyorum Sen de beni anla artık geleceğime bakamıyorum Geleceğime bakamıyorum Geleceğime bakamıyorum Geleceğime bakamıyorum Sen de beni anla artık Geleceğime bakamıyorum